Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere basıyorsun adaptörünün kutusunu açacağım. Bu kutuyu alma sebebim yeni bir iPhone sipariş etmiş olmam ve onun da Type C kablo ile geliyor olması, hızlı şarjı destekliyor olması aynı zamanda power delivery bir adaptörle. Bu adaptörde tabii power delivery destek aynı zamanda bir power bank aldım onu da hızlı şarj edebilmek için. Böyle bir adaptöre ihtiyacım vardı. O yüzden e, satın aldım. basıyoruz e, Çinlerin kalitelisi olarak nitelendirebileceğimiz bir marka. Ugreen gibi e, aşağı yukarı. Böyle birkaç marka daha var Çin'den, Belli kalitenin üzerinde oluyor bunlar. E, yine Anker var. E, Anker'in de üretimi için kaynaklı elbette. E, buraya baktığımızda temel bilgiler vesaire var. E, bu tarafta da işte protection var vesaire gibi belli şeyler yazmış zaten hızlı şarj adetinde olması gereken şeyler. Hatta şarj adetinde olması gereken şeyler. Şimdi yavaşça kutusunu açalım şuradan. Şu şekilde kutusunu açıyorum. Evet. Şöyle Klasik bir adaptör kutusundan çok fark yok geçmişte bir anker şarj aleti almıştım onun kutusu biraz daha görkemliydi biraz daha sade olmuş 100 lira civarıda bir maliyet oldu bana Amazon'dan aldım şöyle birkaç tane kullanım kılavuzu benzeri şeyler var sanırım şu Çince burada yine Çince şeyler var açıklamalar bunları zaten okumaya çok fazla da gerek yok açıkçası bir adaptör olduğu için belki Dışını yine e, şeyle kaplamışlar. Vücretiyle kaplamışlar. Burada da bir tane e, Type-C portumuz var. E, tek portlu bir cihaz. Type-C yazmışlar zaten. E, uygun bir kablo kullanılarak e, hızlı şarj hızlı şarj dediğimizde 20 Watt'a kadar e, destekliyor. E, yani yüzde belki bir iPhone'un e, sanırım yüzde. 60'ını yarım saatte falan şarj edebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam o açıdan güzel bir ürün daha fazla bahsedecek bir noktası olmadığından videoyu bu noktada sonlandırıyorum izlediğiniz için teşekkürler